Merhaba arkadaşlar. 14 Nisan İstanbul Yarış Programı ile bir aradayız. Ee, yarına bırakmadım. Hazır geç kaldık. Çalışmalarımızı tamamlamışken videoyu yayınlayalım. Akşam faydalanmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Onlar için bu fedakarlığı yaptık artık. Şimdi e, evet İstanbul'da e, da güzel koşular var. Önemli koşular var. E, hiç uzatmadan biz hemen yorumlarımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci koşu yayınlayalım beraber. iki yaşlı İngilizler 800 çim. Şartlı bir yarışta. Şimdi bu koşuda ben iki tane at gördüm. E, ama e, bir, ilk söyleyeceğim çok önde duruyor. Mesafe itibariyle. E, annesi de Elayan. Zaten hani bu pisti e, çok koşan bir attı. İyi attı yani. E, Kısrak babası Disney'in O da çok iyi. Mendip zaten iyi. İki numara Pete Fall. Bizim e, alternatif tekimiz arkadaşlar. Adil Mert atı Özcan bilmiş her türlü riske edilebilir ama e, hani yarış bir tık daha uzun olsaydı belki 3 numarayı ilave edebilirdim ben ama geniş oynayacak arkadaşlar 3'ü de yazabilir ama ben yarın 2 ile 2'yi tek atıp başlarım arkadaşlar 1. koşudaki sıralamam 2 alternatif tekimiz daha sonra 3 numara 2. koşuya geldik 4 yaşlı araplar 1300 sentetik şartlı 4 yarışta ben de arkadaşlar 3 at e, yeterli duruyor ama ilk söyleyeceğim at gerçekten çok önde. Son yarışını e, yani iyi atları geçen ve en hazır gözüken at 2 numara Kurtoba. 1 e, numarayı yazmayacağım ben. Kilo ağır. E, Kurtoba'ya rakip yazmak isteyen arkadaşlarıma 5 numara İnebolu ve 4 numara Baba Zamanı tavsiye edeceğim. 2 e, numara önde daha sonra 5 ve 4 arkadaşlar. 3. koşuya geldik. 4 ve yukarı yaşlı Araplar. 1900'cim e, şartlı 5 yarışta. Bana göre iki at yeterli. E, biliyorsunuz 4, yaşta, e, 4 ve yukarı Araplar şart 5'te ilk 2 handikap %99 ihtimalle geliyor. Dışına çıkmıyor. E, ilk atımız 1. handikap 5 numara Özgün Ston. Daha sonra 3 numara Sülümbüki arkadaşlar. E, geniş oynayacak arkadaşlarım. Zaten burayı direkt kapatsınlar. Zaten geriye e, 3 at kalıyor. E, hiç riske girmesinler geniş oynayacak arkadaşlarım. 3. koştaki sıralamamız. 5 ve 3 çok önde. Daha sonra hepsi arkadaşlar. 4. koşuya geldik. 4 ve yukarı İngilizler. 1300 sentetik handikap. 15 yarışta. Burada arkadaşlar iki atarı hepsini yazacağız. Ama ilk söyleyeceğim 4 at bana göre çok çok önde. İlk atımız 2 numara Doğu Prensi. Yani külü ağır hiç bakmayın ama keşke böyle hani jockey tercih etselermiş diyeceğim. 2 numara Doğu Prensi. İlk atımız daha sonra 4 numara King of the South, 5 numara Kral Çıplak ve 10 numara Selanik Kefesi mesafe itibariyle ilk önce yazılması gerekenler. Geniş oynayacak arkadaşlarım 8 numara Kaşkar'ın Kızı, 7 numara The Glow, 9 numara Mr. Loverman yani eğer starttan düzgün çıkarsa buranın bombası olur üzerindeki aprant ile. Daha sonra ee, Synthetiği de yapacaktır bence. 11 numara Win Loves Maya ve son olarak şampiyon jockeyimizin bindiği 3 numara Temurkan arkadaşlar. Sıralamam 4. koşuda 2, 4, 5, 10 önde. Geniş oynayacak arkadaşlar. 8, 7, 9, 11 ve 3'ü yazabilirler. 5. koşuya geçtik. Kusura bakmayın çok böyle detay veremeyeceğim. E, tabii gece bayağı saat şu anda e, 1.34. Yarın tabi iş var ama e, aradan çıkartalım hazır çalışmalarımızı bitmişken. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. 4 ve yukarı İngilizler 1400 dedik kısa vade 8 dişi yarışta. Arkadaşlar ben de burada e, ya çok düşündüm aslında 4 numara Bombu tek bırakayım diye ama e, valla ben bu splendid diye bir at var. 8 numara. Bunsuz oynayamayacağım. Yani ben bu ata hastayım ya. Gerçekten çok bir anda böyle veriyor. 154 gün ara var. Eğer böyle enerji patlaması yaparsa herkesi yakabilir diyorum. Ve 5. koşuda 4 ve 8 sıralamasını öneriyorum. 6. koşuya geçtik. 4 yaşlı Araplar 1600 için grup 2 muhaç koşusunda arkadaşlar. Bana göre 2 at yeterli. İlk atımız muhteşem orijiniyle ve harika formuyla Özcan Yıldırım da binmiş ki valla yani bana göre yakışır kardeşime. 3 numara Demirberk'e ilk atımız. Daha sonra tabii ki yarış belki de Ahmet Ceylin jockey'lik hayatı bitecek. Yaptığı hareket evet kendisine hiç yakıştıramadık. Yani geçmiş olsun diyelim ya. Ne diyelim yapacak bir şey yok yani. O Adana'daki olayları duydunuz herhalde. 4 numara Deniz Efe arkadaşlar. 3 ve 4 bana göre yeterli. Geniş önce arkadaşlarım. Ee, sihirbazın kendi atı 9 numara sarafim son iki bu e, kum koşularını artılamayın sentitiği daha iyi yapıyor ee, arkasından 11 numara uçan adam valla bunda da ben artık ikna oldum arkadaşlar geçen koşusunu bekledim hani ben e, önermemiştim yani artık e, herhalde bu koşuyu da kazanırsa e, büyük ihtimalle daha çimde geçilmeyebilir 11 numara uçan adam arkasından 7 numara haznedar ve bana göre bu pisti çok rahat yapacak olan 8 numara kumbey ultra mega bombası olur. 3-4 ön, önde ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani ilk ayakları kolay geçer arkadaşlar. Bence bu söyleyeceğim matların hepsini yazsın. Neden? Yani grup 2 olmasına rağmen artık 560 bin lira. Yani aşağı yukarı 645 bin lira gibi 650 bin lira gibi. Bir ikramiye var. Burada çok şeyler olur. Bütün hepsi saldırır. Ne var ne yok. O yüzden e, ben hepsini yazma taraftarıyım ama ufak oynayacak arkadaşlarım. 3-4 geçebilir. Evet. E, sıralamamız şöyle tekrar edelim. 3-4-9-11-7-8 ve 8 arkadaşlar. 6. koşudaki sıralamamız. 7. koşuya geçtik. 2 yaşlı İngilizler. 800 için şart bu bir yarışta bende dört at var. İlk iki söyleyeceğim at dişi olmasına rağmen orijin itibariyle gayet iyi duruyorlar. 5 numara Grey Lady ve 6 numara Nicolichia diyeceğim ben. Daha sonra 2 numara Filius Ventus. Bu da süper bir orijin var. Yani bunu yazmadan sakın geçmeyin. Torok Serenara. yani Kısrak Babası Veles yani hem kumda hem çimde süper koşan ender at benim number yani bu Velaziraptor. Ee, çalışmaları da güzel. Vedat da bilmiş. Yazılır. Daha sonra bir numara Arakasca. O da orijin itibariyle yazılması gereken atlardan. 7. koşudaki sıralamam 5, 6, 2 ve 1 şeklinde arkadaşlar. 8. koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik. Handikap 15 yarışta. Ben arkadaşlar biliyorsunuz geçen yarışında zaten bankoların bankosu vermiştik. Bence gene çok uygun grubu bulmuş. Evet iki kere koşmuş. Biraz daha hani böyle yarış tecrübesi olsa daha iyi belki ama kilosu da 60.5 ama bence bu orjim bu kiloyu rahat kaldırır. Bir numara Gold Cash bizim bankomuz arkadaşlar yanına at, önermiyorum. 8. koşuda bir numara banka arkadaşlar dokuzuncu koşuya geldik 3 yaşlı İngilizler 1400 Çim kısa vade 8 yarışta bende arkadaşlar 3 at koşu. başka at yazmayacağım ben ilk atımız altın numara Mira Linda arkadaşlar yani e, bu sentetiklerine aldanmıyorum bence bu yarışa hazırlık yapmışlar yani bazen startta kalıyor e, ama yani şimdi Bilmiyorum belki startta kalmayacak. Eğer startta kalmazsa bence en şanslı isim e, 6 numara Miral'in de. Daha sonra son koşusu harika. E, gerçi Gökhan'ı indirmişler. Halisi bilmişler. Bakalım ne olacak. Anares ikinci atımız. Ve son olarak İzmir'deki yarışı çok güzel olan 5 numara Lady North arkadaşlar. Sıralamam 6-2-5 şeklinde diyorum. Hepinize e, yarın için hem Bursa ve hem İstanbul'da bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.